x kare eksi 3x artı 2'yi x eksi 2'ye bölmemiz istenmiş. Şimdi bölme işlemini öğrendiğimizi ilk zamanları hatırlayın. Bu işlemi de aynı o uzun bölme işlemleri gibi yapabiliriz. x kare eksi 3x artı 2. Bu bölünen. x eksi de bölen olacak. Aynen bu şekilde. Ya da bu şekilde de yazabiliriz. x kare eksi 3x artı 2 bölü x eksi 2. Aslında aynı işlemi 3 farklı şekilde yazabiliriz, yani bu, bu ve bu hepsi aynı işlemi ifade ediyor. Neyse biz şimdi bu gösterimle devam edelim ve normal bir bölme işlemi yapıyormuşuz gibi düşünüp, adım adım ilerleyelim. İlk olarak hem bölende hem de bölünende en büyük üslü terimleri böleceğiz. Bölende ise x. Bölünende bu terim x kare. Yapmamız gereken ise x kare bölü x yazmak. Sonuç ne olur? x olur, değil mi? O zaman x'i bölüm kısmına yazıyoruz. Şimdi kalanı bulmamız gerekiyor. Bunun için de bölümle böleni çarpıp bölünenden çıkarmamız gerekiyor. x çarpı x eksi 2. x çarpı x, x kare eder. x çarpı eksi 2 ise eksi 2x. Şimdi de x kare eksi 3x artı 2'den x kare eksi 2x'i çıkarmamız gerekiyor x kare eksi 2x ifadesindeki tüm terimleri eksi 1 ile çarpalım ve toplayalım. x kare çarpı eksi 1, eksi x kare yapar, eksi 2x çarpı eksi 1 de 2x eder. x kare ve eksi x kare birbirlerini götürürler, eksi 3x artı 2x, bu da eksi x eder. Ve burada bir de 2 var ve onu da şöyle aşağı indirelim. Ve böylece kalan eksi x artı 2 oluyor. Şimdi kalan üzerinden bölme işlemimize devam edelim. Eksi x bölü x, eksi 1 eder. Şimdi tekrar bölenle eksi 1'i çarpmalıyız. x çarpı eksi 1, eksi x eder. Eksi 2 çarpı eksi 1 ise 2 eder. Eksi x artı 2'den eksi x artı 2'yi çıkarırsak geriye ne kalacak? 0. Evet, böylece bölme işlemini bitirdik ve x eksi 1'in bölüm olduğu sonucuna ulaştık. Şimdi sağlamasını yapalım. x eksi 2 ile x eksi 1'i çarparsak, x kare eksi 3x artı 2'ye ulaşmamız gerekiyor. eksi 2 çarpı eksi 1, 2 eder. eksi 2 çarpı x, eksi 2x, x -2 çarpı eksi 1, eksi x ve son olarak da x çarpı x. Bu da x kare, değil mi? Tüm bunları toplarsak, x kare eksi 2x artı eksi x eksi 3x eder ve bir de 2 var. Sonuç olarak sağlamamızı yaptık ve soruda verilen polinoma ulaşmış olduk. Demek ki cevabımız doğruymuş. Şahane!